Selam, ben Minecraft istedim. Bugün Minecraft'a Bade oynuyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> Göksel Kırca'yla cuyadı Arkadaşlar, videoya başlamadan... Evet arkadaşlar, tamı tamı oyun Aşağı, açıklamadaki linkten evet. abone olun. Evet, abone olun. Arkadaşlar, size şöyle bir soru sormak istiyorum. 29 artı 2. Kaç eder? 31 eder tabii ki de arkadaşlar. Ha <gülüyor> ha. Bakın 31 yazdılar zaten çete. Hadi oyuna geçelim. Hop <gülüyor> hop. Merhaba arkadaşlar. Hayır. Evet, Sky varsa girdik. Ya da o bize girecek. Evet, şöyle aldık. Şöyle da alırım. Alimetic, Evet şöyle ee, o oh, çok iyi şeyler çıktı. Ju, duydun mu? Ju, Ju, Ju, Ju. duydun mu Saith? Ju. da olmuş. Oha ya, Ju da patlamam olmuş. Aynen. Biraz yaklaş ya da bağır. Çünkü sesin duyulmuyor Karşım ya Uf be kardeşim şöyle arkadaşlar ben not muyum e, hayır dur şunu da alacağım şunu da alacağım zaten şey almayı gerek yok şunu yiyeceğim şuraya saat yapacağım Bu arada arkadaşlar bir sürü yeni değişiklik yaptım kanalımla ilgili bir sürü yeni değişiklik oldu arkadaşlar bu kadar ya hayır Arkadaşım, hayır arkadaşlar göksel kırca ile cuya doğruya göksel hoş. kırca göksel, gö göksel kırca da arkadaş arkadaşlar yanında da mergen varmış arkadaşlar varmış. mergen dedik ve tam üzerine kalk bir geldi Arkadaşlar 3 blok yaptım. Evet. Oh. Hayır arkadaşlar. Adam karşıma çıkacak. Hayır. Arkadaşlar ben de niye video atmıyorum? Okul başladı. Maalesef. İyi. Değil mi? Arkadaşlar ikisi de güzel oynamıyor aslında. Sağ sen bunları kesersin. Sıra, bende, sıra bende. ben de, sıra ben Ben giriyorum. Bu sefer dur video. Bu sefer TTO oyunda e, açıklamada linki var. Abone olun. Durdur video. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer arkadaşım geldi. Bu, uf, Bu sefer bir arkadaşlar bilgisayarlarımın ayarını birkaç ayarını düşürdüğüm için. FPS'm düşük gerçekten düşük ama 88'leri çünkü o bana yeterdir. Hey arkadaşlar iki dakika bir... senden Deniz ablayı gidip bir çağırsana Deniz abla dedin işte bir video mahvoldu. Şu olmaz. Sen oyna ben geliyorum. Tamam. abi yaa abi yaa abi aga aga aga versene aga aga aga aga ver ver saymıyorum arkadaşlar ben bir an daha giriyorum of ya bu map çok hoş ama ha arkadaşlar şey eğim açısı hey, ya hayır bir şey olmuyor hayır mouse'umuz çalışmıyor durun videoyu durakla atacağım daha durakla atamıyorum he tamam. tamam çalıştı e Cema Java bilgi ayarla. Bilgisayar şu anda yanıyor arkadaş. Durma ya. <Gülüyor> Çıkan el kılıca bak. Elmas kılıç. 6.25 25 vuruyor. Abi Crafterize'ın bakları beni öldürecek. Kraftıraçda bir ara bir bak oldu. Ne oldu? Ne oldu? Hayır tutmadan ne yapıyorsunuz diyor ya. Mergen de yanındayken. Şimdi. Mergen de Bizim konumuz Göksel Kırca. Ve tamam. sen bu uğursuz adamların isimlerini şimdi. Sen oraya gidene kadar 6 kişi kaldı. Ben... Kesemezsin Gelsin bakalım kim kesiyor ki kesin Gel lan buraya <gülüyor> Arkadan adam gelmiyor Arkalandık Tak tak tak tak Kaç Aha, kaç. Aha, kaç Hayır Birini öldüreceğiz diye diğerini öldüremedik ya Ya Mouse yine çalışmıyor Evet, evet arkadaşlar kaydedim. Tekrar Cema, Sen 4 kere şey mi kazandın Skyward He. Benim niye 0 peki Bilmiyorum Ama ben bir maçta Bu arada Bir maçta baya bir Bu arada bana Makro diyenleriniz olacaktır Arkadaşlar ben 12 dps Yapıyorum bakın 11 yapıyorum Elimle 11 makro yapıyorum Makro yani makro kullanmak Ceviz, kötüdür. Siz kullanmayın. Bizim bizim masumuzda öyle bir şey var. Makro kullanmamızı iddia ediyoruz. Tabi ben artık makro kullanmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar geçen Şu bir yükselirsin. geçen bir videosunda kovasal. auto clicker çıktı. Evet, artık FPS'me de yükselttim. Rekorum 60 FPS. Benimki 250. ya da dalga geçmeyi. Bakın. Aa oh, oh, düşeceğim sanki. Ah, oh, oh, düşeceğimi biliyorum ya. İnşallahdan ya bu abi değilse. Bir dakika. Gel hmm. lan buraya. Bence öldür loot alıp Çünkü bu yükseltecek. Atladı. Öldür bunu. Uf, <gülüyor> çete bana bakıyor. İksem Hotton PvP. PVP mi? Oğlum. Ya. Sıra ben de. sıra bende. Evet arkadaşlar, Başladı Çok varmıyoruz ki. Evet Arkadaşlar iki dakikada bitirebilir miyiz video yarıda kesilebilir şimdiden dilerim arkadaşlar girelim. yan takıma God Bridge ve videonun süresi 10 dakika 2 evet. dakikamız kaldı hadi God Bridge yaparak videoyu bitirelim şaka şaka aynen God Bridge yaparak videoyu bitir Niye su aldın ya? Neden mi? Çünkü... Neden biliyor musun? Çünkü Juu! Çünkü Juu'daki emelci. Bu arada 50 saniyesi kaldı videonun. Oha! blok sayıma bakmayın. Şimdi bak 31 <gülüyor> 31 bloğumuz katmıştı. <gülüyor> neyse sen oraya gidene kadar video bitecek. Hadi git git git git git git. git, git. Ya bir işi 50 senede yap, yapıyorsun. Türkçem bozuldu arkadaşlar. Okula gidiyorum ama halen Türkçem bozuk nedense. What? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. B bırak elimi.